Web teknoları hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Bugün elimizde internetten aldığımız en ucuz iki telefon var. ZTE marka telefonumuzun fiyatını hemen söyleyeyim. Tam olarak 789 lira ama Android var içinde. Quattro 8'de yine 1000 lira altı olsun diye tam 999 liraya aldık. Bir şey dikkatimi çekti şu an. Buyurun. Gerçekten şu an çekti. Şu logoyu çeker misin? Bunu en son Ülker Çikolatalı Gofret'in üstünde görmüştüm yes. galiba. 15 evet. sene önce falan görmüştüm. Yes. Şöyle teslim edeyim tekrardan. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu iki telefonu da tek tek Ozan'la inceleyeceğiz. Sonra ufak bir sağlamlık testimiz var arkadaşlar. Öncelikle kim hangi telefonu inceleyecek bir ona karar verelim. Sonrasında videoya devam edelim. Evet, çünkü ikisinin de kendi fiyatına göre belli özellikleri var. İkimiz de aslında belli telefonları istiyoruz ama adil olsun dedik, seçelim dedik. Şimdi Ozan telefonları arkaba alacağım. Evet. Evet, şu an elleri değiştirdim. Evet. Bir dakika düşürmeden. Bu bu kolumu istiyorsun, bu kolum istiyorsun? Şimdi bu nasıl bir soru arkadaşlar? Çakal olu çakal! Bana bak lan dört göz. <gülüyor> hangi kolumdaki telefonu istiyorsun? Bence şurada ZT var, ben onu alayım. Teşekkür <gülüyor> Bana da Quattro kaldı arkadaşlar. Zaten ZT istiyordum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Daha ucuz diye bu evet. kadar olur yani. Bu, evet doğru, videonun önce de Ozan'ın de dedim ki ben de istiyorum ama dedim. Ama sonuç olarak Ozan'a kalmış oldu. Sana da... Benim evet. evde Quattro 8 var. Bu arada bunda hemen hemen çok küçük bir detay söyleyeyim mi? Quattro'nun s 1453 diye bir telefonu var arkadaşlar. Türklerin damarlarına özel üretilmiş bir telefon. Biz aslında ondan istedik ama bu bir 150 lira falan daha pahalı bize bunu gönderdiler. Helal olsun. Sağ olsunlar yani. Şimdiden teşekkür ediyoruz. O zaman sıradan başlayalım ve yolumuza bakalım. Arkadaşlar şimdi Ozan'la ayrıldık. Ben ilk olarak Quattro 8 ile başlıyorum. Biz bu telefonu yaklaşık 1 ay önce falan böyle video çekeriz diye 959 liraya almıştık. Şöyle bir durum var. Şimdi bu iğneyi verdi ya bize. Telefonda iğneye ihtiyaç yok. Çünkü kapaklı telefon ve buradan bataryayı çıkarıp hattı buraya takıyorsunuz. Yani bu iğne neden var bilmiyorum. Çift simli tabii ki. Şimdi mükemmel bir şey göstereceğim size. Bataryayı takıp takamadığınızı göreceksiniz. Bak şimdi. Şak. Şak. <gülüyor> Bu arada telefonu şarja taktık arkadaşlar. Geldiğinde şarjı yoktu telefonun. Yaklaşık buçuk günde falan full şarj oldu. Bunu da söyleyeyim. Bunun dışında aramalar yapacağız, video çekeceğiz, oyun oynamaya çalışacağız. Bunun sebebi de günlük hayatta siz bu telefonu alırsanız gerçekten sizin istekleriniz, beklentilerinizi karşılayacak mı? Benim de elimde ZTE var biliyorsunuz zaten şansıma bu çıktı. Şöyle bir kutusunu açalım. Yani bu telefonun tam modeli de biraz enteresan bakın. ZTE MF190 diye bir model burada yazıyor. Çift simli olma gibi bir güzellik var cihazda. Açılmıyor Evet açtım Şöyle bir adaptörümüz çıktı kutudan. Bu adaptörün tasarımı biraz Samsung'un adaptörlerine benziyor. Güvenlik sıkıntısı olabilir. Oldukça kısa bir micro USB kablo çıkıyor kutudan. Kutudan başka herhangi bir şey çıkmıyor. Olumsuzluğunu değil de bize sunduğu deneyimi ben size anlatmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi çok ucuz cihaz. 750-800 lira gibi bir fiyatı var. Telefon da bu. Şöyle açayım, bir arka kapağını açıp size bir şey göstermek istiyorum. Telefonun arka kapağı çıkıyor, pili de çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir daha kapatıp açmayayım ki şey olmasın. Beklemeyelim açılmasını. Şurada 2 tane sim girişi var gördüğünüz üzere. Cihazda aynı zamanda bir de 4K desteği de var. Şöyle açılan telefonumuza doğru bir yola çıkalım. Şimdi bizim Özge'yi arayacağım arkadaşlar. Bakalım ses kalitesi nasıl? Evet hoparlörü. O ne? Alo. Alo. Efendim merhabalar. Şu an ses fulle bu arada. Ben hoparlörde bu arada ben duymuyorum. Özge bana bir şeyler anlatır mısın? Konuşur musun biraz? Öyle mi? Allah Allah. gibi. biraz şu an yaklaştırıyorum Şu an sana normal Evet şu an normal geliyor. beni yeterince iyi bir şekilde duyabiliyor musun? İdare eder. Bu arada senin sesin arasında böyle cızırtılı, gitgelli gitgelli oluyor bazen ama böyle milisaniyelik aralıkta olduğu için senin dediğin kesilmiyor. Tamam teşekkür ederim Özge. Görüşürüz. Şimdi normal aramayı yaptık arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir de görüntüler aramayı yapalım bakalım. Özge. Ses verdi. Hala güzel bir şekilde... Evet, duyabiliyor musun beni? Görüntülü konuşmada kulağını gösteren merdam Evet, evet. <gülüyor> görüntülü konuşmada. <gülüyor> Konuşuyorum ama bence evet. beni duyamıyor. Evet, arkadaşlar Özge'nin hem sesi gelmiyor. Merdan. Özge! Ses, gün mal gibi bağırıyorum. Ses çok kötü. Yok ya olmuyor olmuyor. Olmuyor. Yani arkadaşlar hem bağlantı zayıf, hem ses gelmiyor, hem görüntü sürekli donuyor. Tabii ki buna belki WhatsApp'ın ya da bizim internetimizin payı vardır diyelim hadi ama çok böyle işte anneniz babanız falan arayıp sizi görüntülü bir göreyim oğlum neredesin kızım neredesin demeleri biraz zor gibi. Saat 15.25. Şu anda şarjımız %91. Yani ben bu kutudan cihazı çıkardığımda %100'dü. Çok hızlı %91'e düştü. Ama 15.25 ve %91'i şöyle bir kenara yazalım biz. Sonrasında bakalım şarjımın durumu bu ne olacak ben de merak ediyorum gerçekten şöyle bir hemen Özge'yi arayalım şöyle hoparlöre verdim sesi açmak istemiştim alo alo nasıl bir yankı Yankılı geliyor geliyor ee, senin sesini inanılmaz az geliyordu hoparlörden yani evet Özge, Özge çok memnun kalmadı arkadaşlar sesli telefon konuşmasından. Ne yalan söyleyeyim, ben de pek memnun kalmış sayılmam. Çünkü ses bayağı az geliyor. Ee, özellikle operlördeyken daha az geliyordu. Ayze'de daha fazla geliyor yani operlörden, bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Özge, sağ ol. Kapatıyorum. Özge, telefonla aradık. Bir de WhatsApp üzerinden görüntülü arayalım. Bakalım durum ne olacak? Evet, ben şu an kendimi göremiyorum ekranda. Enteresan bir deneyim gerçekten. Oo selamlar. Selamlar. Nasıl görüntü? Senin yüzünü daha net görebiliyorum. Allah Allah ben de şu an çok enteresan bir şekilde kendi yüzümü göremiyorum. Kamerada gözüküyor mu? Gözükmüyor yani ben şu an kendimi göremiyorum gerçekten. Şöyle büyüteyim bakayım kendimi. Ben yokum gibi şu an ekranda. Aha, bak şimdi işler değişti. Evet yüzünü gayet net görebiliyorum ama biraz takılmalar var. Yani benim gözümde bu cihazın kamera performansı bir 66.0 ile 76.10 civarı. Muhtemelen Özge şu an böyle bir görüntü gidiyordur diye düşünüyorum. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ecem bir poz ver bana. Var yani şöyle yapıp şöyle bir kaldırıyorum. Bir de şöyle video çekeceğim. Video moda geçtik, beşliyoruz Evet Ecem seni biraz hareketli görebilir miyiz? Evet. Günlük hayatı bir görüyorsunuz. Burada güzel kedilerimiz var. Hafif kasarak ilerliyor. Yani renklerin canlı da tabii ki. Normal bir telefondaki gibi değil ama yine de bence beklentinin üstüne de denebilir. Düşündüğüm kadar kasmadı. Bir tane şöyle bir fotoğraf çekeyim bizim kapıya doğru. Şöyle bir de e, selfie alalım bir tane. Dur, sen bir tane fotoğraf çekeyim. Ben de göremiyorum kardeşim. Merak etme yalnız biz. Bir de video alalım. Evet yine ekranda ben tam. Seçemiyorum bilgisayara attığımızda görürüz görüntüleri ama Telefonun içindeki görüntüleri alırız bir bakarız dedim kameraya bakarken ama Az önce denedik maalesef telefonu bilgisayarda görmüyor Bu cihazda çektiğimiz görüntüleri de size maalesef gösteremeyeceğim Şimdi bir gidelim arkadaşlar oyun oynamadan önce bir navigasyon açalım Arabayla birkaç sokak gezelim bakalım gerçekten verimli çalışıyor mu Bunu deneyeceğiz sonra da oyun oynayacağız Evet arkadaşlar şimdi arabamızı aldık. Konum olarak da bizim ofise yakın bir yer var arkadaşlar. Mayya 414 diye. Bir onu deneyelim diyorum ve konuma şu an orayı yazıyorum. Evet arkadaşlar Maps çalışmadı. Google Maps için ayrıca navigasyon indirmemizi istiyor telefon bizden. İndirelim onu da indirelim. Batı sağa dönün. Şöyle bir batı yönünde ilerliyorum böyle. Batı bu taraf arkadaşlar buraya doğru. Bir yere dönmemi istemiyor ama aslında sağa dönün demesi lazım. Ben sola döndüm çünkü bilmiyorum batı hangi yön. Bu arada telefonumuz 4G'li arkadaşlar yani hani internetinin şeyini yavaş olma ihtimali de yok. Bayağı uzaklaşıyorum ben hiçbir şey tepki vermiyor. sağ sol yaptı dedi bana. Yap diyor bana. sağ yap bak sola dönün de Şu an sola döndüm arkadaşlar. Ben bu yolu bildiğim için şey yapıyorum. Bak burada navigasyonu dümdüz gösteriyor değil mi? Bak bakalım dümdüz gidebiliyor musun? Evet. Bu arada bu yol hiçbir zaman kullanılmadı arkadaşlar. Hani buraya taş koymuşlar. Diyeceksiniz ama hiçbir zaman kullanılmadı. Evet şimdi ben ne yapacağım? Geri döneceğiz ne yapacağız? <gülüyor> Yapacak bir şey yok şu an. <gülüyor> Navigasyonla devam etcektim. Şöyle bir problem var. Cihaza Maps kurdum. Google Maps. Ee, ama konumumu bulamıyor. Emin olamadım. Bir de gittim Yandex Maps'i indirdim. Konum hiçbir şekilde bulamıyor. Konum izinlerini vesaire verdim. Benim tahminince bu telefonun Android sürümü eski olduğu için cihazdaki Google servisleri tam sağlıklı çalışamıyor. Bu akıllı telefonda maalesef ki navigasyonu deneyemiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi stüdyomuza indik, bir de oyun testi yapacağız. Evet şimdi her telefonda oyun oynayan kişinin oynadığı PUBG Mobile'e bir girelim. Açmayı denedik ama açmadı hiçbir şekilde, attı direkt oyundan. Bu yüzden bir Lite indirdim ben, en azından buradaki performansını bir görelim diye. Bu arada bu telefonu ve az sonra Ozan'ın inceleyeceği telefonu arkadaşlar, sadece oyun performanslarını inceleyedik. O videoda kısa süre sonra Fobito'da olacak. Ona da abone olursanız çok seviniriz. Dövüşen birileri var, onların yanına hemen gidelim arkadaşlar. Bir adam gördüğümüzde nasıl olacak, onu görelim. Aa, bana sıkıyormuş, ben diyorum ki bu adam neden... Ben bunu vurdum bu arada, bak bak bak bak. Avans verdim adama ama beceremedi. Adamla bana bir yer birileri daha sıkıyor. Oho! Evet, bu adam yerde yatıyor şu an. Ya arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Ben bu oyuna da biraz deneyimliyim. Hani o yüzden bir iki adam vurdum falan ama yani normal böyle oyunu öğreneyim ya da böyle keyifli vakit geçireyim falan derseniz çok verimli olduğunu söyleyemem. Ama yine de yani oynanır. Bir 10 dakikadır falan oynuyoruz arkadaşlar. Pilimiz %74'tü. 70'e indi. Sırasıyla başlayalım oyunlara isterseniz. Candy Crush'ı açtık. Evet, direkt play diyelim. Sürekli yeni bölüm ekliyorlar diye bunlar bir aralar. Ya fena çalışmıyor. Candy Crush oynanır mı? Oynanır vallahi bu telefonla Yani gerçekten güzel çalışıyor bu arada. Hoşuma gitti yani. Temple Run bu arada bayağı yavaş açıldı. Ya oyunun açılması herhalde bir 30 saniye, 35 saniye falan sürdü. Şu anda koşmaya çalışıyor. Şöyle ufak bir detay var. Adam koşamıyor. Yani çok kasıyor gerçekten. O bayağı kasıyor. Bayağı bayağı ee, algılamıyor hiçbir şekilde gördüğünüz üzere ve biz bence bir diğer oyunumuza devam edelim. Hani belki PUBG Mobile Lite olduğu için bu açılır ama ondan da çok modum kalmadı açıkçası şu tempodan sonra. Ee, 15.35'te başlamıştık. Şu anda 16.01 saat. Ve şarjımız %74'e inmiş. İyi gitmiş şarj yani. %91'di çünkü ben size söylediğimde. Bir de telefon ısındı. Onun bilgisini de vereyim sizlere. Temple Run'ı 35 saniyede açan bu telefon. Bakalım PUBG Mobile Lite'ı kaç saniyede açacak? Bence biz bu işten umudumuzu keselim. Bu telefon için şu teşhiste bulunayım ben. Bu telefonu kendi Crash oynayacaksanız eğer oyun anlamında tercih edebilirsiniz. Onun dışındaki oyunlarda arkadaşlar ne yazık ki gördüğünüz üzere herhangi bir iddiası yok. Gelin hep birlikte şu telefonun günlük hayattaki sağlamlığının durumu nasılmış, bir şuna yakından bakalım. Şimdi arkadaşlar, günlük hayatta bu telefona neler yapabiliriz diye baktık. Bir de telefonun başına ne gelebilir diye düşünüyoruz. Ufak birkaç düşürme testi yapacağız ama telefona tabii ki su da gelebilir. İlk testi suyla başlatıyoruz. Bakalım telefon hayatta kalacak mı? Yapıyorum. Evet. Şöyle elimle bardağı bir dokunayım. Üstüne su döküldüğünde mesela cihaza ne oluyor? Bir görelim istedim. Tamam. Yani evet, pek bir şey olmadı açıkçası. Açılıyor. Ve dokunmatik bayağı iyi çalışıyor. Evet, şimdi bakalım bir hoparlörüne de su kaçmış mı ya da ne kadar etki etmiş. Gitti arkadaşlar ses. Hoparlör sesi almış. Maalesef hoparlöre veda etti şu an. Son olarak bir de düşürme testi yapalım, bakalım telefon oradan da canlı çıkacak mı? Şimdi suyu yaptık, bu telefonun başına başka ne gelebilir? Tabii ki cebimize koyarken ya da cebimizden çıkarırken düşürebiliriz. Ofisten çıktık, bir tane martı aldım arkadaşlar hemen varmış. Şimdi bu telefonu elinize aldınız, martınızı kiraladınız ve yolda çıktınız. Yoldayken telefon elinizden düşerse, başına ne geliyor bir görelim hep birlikte. Cebime şu an telefonu koy, koy... Aha! İlk aldığı darbeyle birlikte kendini bıraktı. Bir de nereden düşebilir? Telefonla konuşurken, biz o daha önce yapmıştık birisi çarpar onunza yolda giderken ve kulak izasına telefon düşebilir. Ya da arkadaşlar üçüncü olarak ve en kötüsü tabii ki telefonu balkondan bir yerden düşürebilirsiniz. Biz de şimdi ikinci kattan burada Meli'nin kafasına önüne atmaya çalışacağız. Atıyorum. Hadi geçmiş olsun. Evet. Ben bir kere daha düşürmek istiyorum. Olur. Cihaz beklediğinden sağlam çıktı bu arada. İliyorum. Aşağı inip telefonlarımızı almaya gidiyoruz arkadaşlar çünkü artık 3 tane var. İlk parçamız burada, diğerleri de saklanmış ama bizden kaçmaz tabii ki. Telefon 4. parçaya doğru gidiyor ve tekrar çalıştırmayı deniyorum. Evet açılmıyor. Balkondan düşmesi biraz fazla sıkıntı oldu ama kulak hizası, cep hizası ve bir parça suya kadar telefon dayanmayı başardı en azından. Prenalarını için Ozan'la birlikteyiz arkadaşlar. Evet. de telefondan başlamak Tabii istiyorum. Ki, ben oyun performansını biraz ortalamanın üstünde bulmadım. PUBG biraz kastı bende. Evet. Tempolara biraz oynamaya çalıştı ama telefon oyun için alınmaz. Konum konusunda çok geç kalıyor, yanlış olası duruyor ama en azından bir konum var yani uygulama var telefonda. Evet. Genel olarak aramalarda fena değildi ama görüntüsü, kamerası ortalamaydı ama... Yani bu telefon 950 lira civarında olduğu için de... Hani ihtiyacınız varsa alo alo diyecekseniz, Whatsapp'tan konuşacaksanız... Tamam diyorum. Benim cihazda konum hiç çalışmıyor. Hani navigasyon kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yolunuzu kaybedersiniz bu cihazı alırsanız. Arama yapabiliyorsunuz. Arama performansı eh fena değil. Oyun konusunda da sadece kendi crash oynayacaksınız. evet yeterli, alır. Yeterli. Onun dışındaki oyunlarda yok yani bu cihaz o yolda yok. Şöyle babamıza dedemizle falan alabilir miyiz? Dedeyi kurtarır, Yani babayı kurtarmaz onu söyleyelim. Dedeyi kurtarır ama. Anlıyorum. Bu fiyata alınabilir mi? Alınabilir. Belki kullananlar da vardır aranızda. Ama cihaz genel anlamda böyle. O zaman 750 lira civarındaydı. Evet, 758 lir. Bir en şey azından bir 200 daha verip bunu alabilirsiniz diye ya, düşünüyorum. O, evet, e, ben izlemedim bu arada daha. Hani bilmiyorum senin anlattığın kadarıyla ama daha mantıklı gibi gözüküyor. Evet, bu arada birkaç 100 lira daha verip belki 1000 lira bandında bir şey alabilirler. Ama bunda da başka bir videonun konusu yapabiliriz. Yapamam. 1000 lira civarındaki telefonlarla ilgili de bu şekilde bir inceleme çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar... Yorumlara. ...yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay, biz kaçtık.